Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kutu açılımı yapacağım ve ayrıca evimizin tadilat işleri vardı. Bunları yapacağım. Bunu zaten sipariş vermemdeki amaç evimizdeki tadilat işlerini halledebilmem için verdim. bizim mutfakla odamız birleşikti. Ondan dolayı oradaki kapıyı iptal etmem gerekiyordu. O kapıyı da tuğla ördüm. Tuğlayla kapattık. Yalnız bir de sıva işlemleri vardı. Bu sıva işlemlerini de yapabilmem için sıvacı gerekiyordu. Ben hazır aşk halinde kullanıyorum. Yaptığım işlerde, yörre tamir işlerinde, ufak tefek tamir işlerinde. Ee, o yüzden iki adet sıvı harcı siparişi verdim, makinelerde kullanılan ceseden. Ee, bir de beton harcı siparişi verdim. Onlar geldi, onları dışarıda kapının orada bıraktım. Baya bir ağır o günlerde zaten. Onlar da kargo geldi bu arada. Ee, siparişim onu burada siparişi verdim. Burada silikon tabanca sıva. Ee, bu Almamdaki amaç böyle aracımızın ufak tefek silikon tabancası işlerinde kullanmak için aldım. Zaten bu ev işlerinde de işimize yarayacak. Hani bu garajımız için olmazsa olmaz ekipmanlardan biri diyebilirim. Eee zaten yaparken mesela cam cam yerinden çıkmıştı biliyorsunuz arabamı yaparken. O camı silikon tabancasıyla yapıştırırken bu bastığımızda rahat rahat bir şekilde silikonun içinden çıkartıyor. Ve ayetlerinde kalitelidir. Kalitesiz de değil bu arada. Bayağı değerli sağlam ağır bir şey. Koştimde bir açalım bakalım. Zena World marka Profesyonel Toast diye geçiyor, ee, ürün sağlam, kaliteli bir ürün yani şöyle pratiklik demiri falan sağlam yani herhangi bir kola kolay kolay bozulacak bir ürün değil o yüzden tavsiye ederim bunu kenara alalım burada da bir arada demir desterimiz var demir desteresi yine her işte lazım oluyor, bu ufak tefek tadat işte keseceğimiz gerektiği yerlerde bu da lazım oluyor. Orman dolayı sipariş verdim. Gayet de güzel kargolabiliyorsunuz bu poşette. iyi geldi yani. Şöyle şu kutludan çıkartalım. Bunu da malzeme kalitesine bakacak olursak bu da sağlam. plastik böyle ince plastik değil yani en ufak bir darbede kırılacak bir plastik değil. Bu şekilde şu boyutlarda bir testere, demir testeresi diye geçer. Bu üründe hem ev işlerimizde yani bu ev tadilat işlerinde olsun veya araba işlerimizde de lazım olacak mesela araçlarımızda paslı bir vida vardı ben bu vidayı sökebilmem için demir destresi gerekiyordu ancak demir destresi olmadığı için baya bir zorlukla yani sökmüştüm bu vidayı o yüzden sipariş verdim. herhangi bir şey durumda lazım olur diye burada da kapımızı kapattıktan sonra sıfır işlerini yaptıktan sonra boyamadığımız için rollo siparişi verdim. bu zaten sadece ev işlerinde kullanmak için yani Zaten bunun ömrü bir, bir kere kullandıktan sonra zaten çöp durumuna geliyor. Sadece başını kullanabiliriz eğer rulosu sapılıyorsa. Burada bir de taşlama makinesi almıştım e, garajımıza. Bu da metal kesme diski. E, uygundu fiyata ondan dolayı sipariş verdim. Zaten benimde de bu mevcut değil. Taşlama makinemizi ondan dolayı kullanamıyordum. Bunu taktıktan sonra bakalım taşlama makinemizin performansını görmüş olacağız. Taşlamayı ben genelde torpido zımpara işleminde yapmıştım. Yani zımpara işinde kullanmıştım gayet de güzel performans vermişti burada bir de tokmak var ee, bu tokmağı genellikle yani ev için kullanacaktı ancak yani tuğla tuğluları böyle sabitlemek için teraziye getirmek için ya da u tarzı ürünleri ama tabii ki kullanım amacı sadece bu değil başka yerlerde de kullanılabiliyor ee, bu ürünü ben motorda e, blok tapalarım patlak e, blok tapalarını çakarken bu ürünü mesela aracımıza da kullanabiliriz yani bu ürünün kullanım amacı çok Fonksiyonu iyi yani plastik olduğu için yani yapacağınız hani Bir yere vurduğunuzda mesela Plastik olduğu için zarar verme riskini en aza indiriyor Burada da Varta'nın pillerini aldım. Bu Varta olduğu için siparişini verdim. Ee, burada Varta'nın bulamadım. Ee, bunlar kalitelidir diye yani Varta'yı aküden bildiğim için iyidir diye bu pilleri sipariş verdim. Bunlara da Bilgisayarımın mouse'un pili bitmişti. O yüzden sipariş verdim. Burada da hışırı var. Ee, bu hışırı da tuğlaları falan kırdığımızda mesela kapıyı kapattığımızda kapıyı kapattıktan sonra tuğlanın, ince tuğlolar yerleştiriyoruz kenarlarına onu da kırarken herhangi bir laminante ya da zemine zarar gelmemesi için bir örtüyoruz ve Ayretten boya yapacağımız için de bu lazım olur yani kullanım amacı da çok fazla sadece boya işleri için değil mesela araçlarda mesela kullanmak istenen yerlerde kullanabiliyorsun bunda 9 okluk var pil bu da kaliteli de siparişlerdi Varta'nın bu da e, bu Multimetremizin pili bitti biliyorsunuz aracımızın elektrik işlerini hallederken Multimetrede yer alıyoruz Multimetre olmazsa zaten e, elektrik işlerinde Aksamalar meydana geliyor yani Herhangi bir test işlemlerine tabi tutamıyorum O yüzden olmazsa olmaz e, Bu pillerden aslında birkaç kaç tane daha sipariş verseydik daha iyi olacaktı Ama şimdilik Bu şekilde işimizi görecek O bizi bayağı bir götürür açıkçası Burada da dekabaj testler var e, Bagajıma Bagajıma diyorum aracıma Bagaj kabini yaptım. Bagaj kabini tasarlarken e, tabii ki Dekobaj desterinden yanlandık Ancak Dekobaj desterinin uçları köreldi iyice e, Dedim ben de bunları artık Sipariş vermenin zamanı geldi Bu metal için, bu ise ağaç için olan e, Yani bunların Dekobaj desterisinin uçlarının cinsleri var e, Beş de halinde geliyor bu şekilde Set olarak geliyor. Ben bunları sipariş verdim Metal için de ayrı, ahşap için ayrı e, Bu şekilde tabii ki diğer bölümleri de var Yani sadece bu uçlardan oluşmuyor Bunun bir de ahşap için başka cinsleri var İnce ağızlı olanları da var. Değişiyor yani bunların kalitesi. Bunlar da bu yüzden sipariş verdim aracımızda kullanmak için bagaj kabini tasarlarken lazım oluyor yani bu yüzden. Burada da şöyle elektrik bandları sipariş verdim. Bunları denemek için sipariş verdim. Gayet de kaliteli duruyor bandların bu yapışma kısmı. Şu an şuradan mesela eldivende bile yapışkanlı geliyorum yani. Bu neden tercih ettim bunu diye soracak olsa fiyat bakımdan hem de bu kaliteli duruyor yani denemek için aldım e, kaliteli gözüküyor Bunun şimdi kalitesi nedir diye soracaksınız ancak e, biliyorsunuz bu elektrik bandları bazıları alıyorsunuz plastik tarzı oluyor böyle yapışmıyor kabloyu tutmuyor bu sefer ne oluyor yaptığınız işçilikten hiçbir şey anlamı veremiyorsunuz yani bunu o yüzden kaliteli almak önemli onu söyleyeyim size e, tabii ki bir ayrıyeten de bu bandın haricinde bir de özel bandlar satılıyor araçlar için özel bandlar da var ama bunlar işimizi görüyor bunlar elektrik bandı olduğu için sıkıntı yok, yanmaya dayanıklı oluyor genelde bunlar biraz daha ee, bu yapışkanı biraz daha kuvvetli geldi o yüzden bunlardan yine sipariş veririm eğer stoklarda olursa bundan da 5 adet sipariş verdim şöyle kenara alalım burada bir de e, bilgisayarımızın yerini de yani odayı tasarlıyoruz yani, odayı düzenliyorum elimden geldiği kadar e, ekipmanlar alıyorum, yerleştiriyorum e, bu da odam için aldım, Bunu altılı priz daha gerekiyordu bana e, bu 3'lü prizden 2 tane, tane vardı bende Şimdi üçlü prizi birbirine takarak kullanmak zorunda kalıyorduk. Bu da kablo kargari yaratıyordu. Ondan dolayı ben de altır prize geçtim. Bu priz de orada aldı sipariş. Aynı şekilde herhangi bir sıkıntı yok. Biraz yine, yani fiyatına göre baya kaliteli duruyor biraz. Çok da de küçük değil yani. Ve son olarak da burada boyamız var. Boyamız da bu kutunun içinde gelmiş. Bu tavan boyası. Bunun da markası şurada yazıyordu. Pera marka aldım. Ee, yani, hmm. yani bu tavanı boyamayacağım zaten. Bunda kapının sıvasını yaptıktan sonra beyaz boya vurayım. Renk kargarı olmaması için hani bir ayriyetten de sadece bunun için de değil tabii ki. Bir de e, kartopiyer döşemesi yapacağım. Kartopiyer yaparken e, kartopiyer yerleri yani duvarların kenarına kartopiyer çektiğimizde bunları boyamamız gerekiyor. Çünkü boyamazsak bunlar bir zamanla artık e, eskiyor, çabuk yıpranıyor. Hani dekol kırılma meydana gelebilir. Boya bu bunun biraz daha ömrünü uzatıyor yani öyle diyebilirim size. O yüzden boya siparişi verdim. Şimdi evimin e, tuğlaları örmüştüm daha önceden. E, çimento almıştım ancak o çımantı yetmemişti. O yüzden başta da söylediğim gibi sonradan bu ürünlerin yanında bir de çimento sipariş vermişti. Onlar da kargoyla geldi. Tuğla işlerimizi bitirdim. Tuğla işi bittikten sonra sıva işiyle geçeceğiz ve başlayalım. Adres işleri gerçekten çok yorucu oluyor. Normal bir işi yeniden yapmaktan daha zor oluyor. Buraları doldurmak tuyla örmekten daha uğraştırıcı oldu. Çünkü yavaş yavaş harcı dökmeden yapmaya çalıştım yerlere de. Ondan dolayı burası biraz uğraştı tabii. Ancak sonunda işimizi bitirebildik. Burak kurduktan sonra sıva işlemine geçelim. Sıva işlemini de yaptıktan sonra en son beyaz boyu, yani tavan boyu sıvayı onu kurması, kurduktan sonra üstüne de rengimizi boyayacağız. Bu şekilde de buradaki işimizi bitireceğiz. Bir diğer işlere geçelim. Benim modada kum torbasını asacağım. Kum torbasını açmak için ilk olarak duvarda bir yer açmam lazım bununla ilgili. Bir yer açıp ondan sonra kum torbamızı oraya yerleştirdiğimizde daha düşmeyecek. E, sürekli düştüğü için kenarda kullanıyordum. Ve yıllarda da görmüştürsünüz belki kum torbasını. Sporumuzu da, kum torbasını da artık daha rahat bir şekilde yapabileceğiz. E, genelde ben spor yaparken e, kum torbasında çalışarak sporumu gerçekleştiriyorum. Yani ağırlık kaldırmaktansa Genelde kum torbasıyla ve aletle kendi ağırlığıyla çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Ve şimdi bunun kurulmaya geçelim. Kum torbamızın eski bu şekildeydi. Bu demir yerinden çıktı. Burada dübelsiz bir yapılan sistem vardı. E, bu yazı zaten bu demirin yanında gelmişti. Ancak bu dübeller bu torbaya tartmadı. Ondan dolayı duvar ufak bir tadı yani kırma işiyle bunu duvara sarpmayacağız. Ancak buraya da koymayacağız bunu sol tarafa, yatağının sol köşesinde kalacak. E, Yatak bu tarafta. Burada da atölyemizin ekipmanları var. E, atölye işlerini yaparken artık burada yapacağız işlerimizi. Çünkü e, herhangi bir aracımızın parçası söktüğümüzde işimizi hallederken zorluklar çekiyorduk. E, yerimiz olmadığı için hani hep bir köşelerde yapmak zorunda kalıyorduk. Ancak artık bu şekilde masamız olduğu için de artık atölye işlerimizi burada yapabileceğiz. E, aracımızın videoları gelecek. E, araç şu an Bahçe'de yine duruyor ancak e, karda, ta, blok tapası yani kardan dolayı blok tapası patladığı için blok tapasını değiştirmem gerekecek blok tapası da şu şekilde gördüğünüz gibi eğildi bir sökmeye hemen torunlarıyla darbe aldığında hemen eğildi e, bu paslanmış olduğu için değiştirmemiz gerekecek bunu ondan dolayı şu an aracımızı çıkartamadım e, sırf o taban yüzünden arabamızı çıkartamadım egzoz manifoldunu falan sökmek zorundayız o tapaya çıkartmak için normalde o tapa pahalı bir tapa değil yani 10 lira bu tapa Ancak işçili pahalı Çünkü e egzoz manifoldu, emma manifoldu sökmeden bu tapaya ulaşmak imkansız gibi bir şey yani çok uğraştırıyor Ondan dolayı onları da söktük e Bu da eski jontamız Burada aracımızın eski jontası zaten bitmiş Eğil, büzüldü e Burada da yeni jontamız var Aldım ancak e montajını gerçekleştiremedim Ondan dolayı montajını gerçekleştireceğiz Ve sıkıntımız çözülmüş olacak e Aracımızı ondan sonra çıkartacağız e Sağ camımızı da halletmiştim zaten Sağ camımızın işleri de bitti camımız sağa sağ, sağ, e, aşağı yukarı rahat bir şekilde kapanıyor e, ondan dolayı videomuz gelmiyor e, bu kar hani ort bir eğrisin biraz gittikten sonra tekrardan video çekeceğim e, bu zaten aracımı çıkartacağım zaten Bayağı bir uzun uzun zaman oldu e, bu olumsuz hava koşullarından dolayı çıkartamadık ancak olsun en azından işimiz sağlam olsun yani uzun vadede olsun ancak işimiz sağlam olsun yani önemli olan işi düzgün bir şekilde yapabilmek önemli olan bu kurtarmasını yerine çıkartalım ve oraya ayarlamasını yapalım. Yerimiz bu şekilde en müsait yer burası. Sağda da masamız var, burada da yatak. Ortaya şu şekilde şuraya koyacağım. Bu şekilde yani rahat bir şekilde çalışma alanımız olacak. Hani kum torbasıyla rahat bir şekilde. Çünkü orada olduğu zamanlar biraz zorlanıyordum yataktan dolayı. Çünkü orada dolap da vardı, yatak da buradaydı. Orada sıkıntı çekiyordum. En güzel yer konum olarak burası olacak. Çünkü zaten tamirat tamir, adaleşler kendince yaptığımız için de eğer olmazsa değiştirmeyelim. Sıkıntı değil yani o yüzden. Şunu yerim bir ayarlayalım. İlk başta şu vidaları sökelim. Şimdi burayı ufak bir kırım işlem yapacağım şurada. Kırdıktan sonra bunu içine yerleştireceğim ki sağlam olsun. Çünkü öbür türlü oradayken vüleyle yaptığımızda tutmadı. Ondan dolayı burayı kırıp buraya beton harcı dökeceğim yani hazır beton. O şekilde daha dayanıklı olacak. Daha sonra üstüne sıvat atacağız ve pürüzsüz şekilde hiçbir şey yokmuş gibi burada aynı buradaki görüntü elde edeceğiz. <gülüyor> Şimdi sıra iş, e, harcımızı hazırlayıp buraya kapatmaya gelecek ancak ilk başta içerideki duvarımızı halledelim ondan sonra buraya geçeceğim oranın iş bitti mi burayı da hazır betonumuz yani attığımız zaman ince sıvasını atıp işimizi bitireceğiz ve burada sağlam olacağını düşünüyorum yani en son çarpışı ile şey de deneyeceğiz eğer olmazsa da başka yapacağımız hiçbir işlem yok daha. İşimiz bitti içerideki işimiz bittikten sonra buraya geldim bu kum torbasını biraz daha yukarı aldım burada çok alçak oldu normalde alçak kullanmayı seviyorum ancak babanenti kadar dayandı demirinden dolayı ondan dolayı biraz daha yukarı taktım demiri. şimdi zıpara işini yapacağım zıpara işinden sonra boyamızı vurup buradaki işimizi bitirip kum torbasını yerine asacağım Sıra odayı düzenlemeye geldi. Boya işlerimiz bitti. Ee, i̇lk kava, inşa, yani boyamızı attık. Buradaki ilk boyamızı attık. Daha sonra buradaki ilk boyamızı attık. Kurumasını beklerken o arada da temizliğimizi yapacağız. Ee, alet edevatlarının hepsi burada daha karma çorban oldu hep. Şimdi bunları düzenleyip yerine tekrar dizeceğim. Ve işimizi odada bitireceğiz. Daha sonra kuruma işi bittikten sonra kum torbamızı birkaç gün bekleyip böyle asacağım. Daha sonra sporumuzu güzel bir şekilde yapmaya başlayacağız. Şimdi buraya eşyalarımı yığacağım. Daha sonra diğer bölümleri de temizlemeye devam edeceğim. E, buradaki işimizi bitirdiğimiz için şimdi eşyaları buraya yerleştirdim. E, tabii silerek yerleştireceğiz. Çünkü çok fazla toz oldu. Bu kırma işlerinden dolayı. Buraya yerleştirdim. En, en sonunda da diğer yerleri temizledikten sonra eşyaları buradan alıp yerine, asıl yerine bırakacağım zaten. koreksiyonum var burada mesela bozuk olan eşyalarda topladığım vidalar bunlar başka projelerde kullanmak için saklanıyoruz böyle bu şekilde ve gerçekten çok işimize yarıyor ondan dolayı böyle tutulara yerleştiriyoruz yani hiçbir şekilde vidalarımızı atmıyoruz kutusu yalnız bunun içinde gözlük yok. Bizde gözlük yerine genelde böyle araç malzemeleri dolu olur. Yani biz bir işi şey severek yapıyoruz. Bunların bir tanesi Megane'den kalma. Megane'a LED far takmıştık. LED farını taktıktan sonra bunları da saklamıştım. Bunu da Megane'den söktüm. E, sis farların için bu. Tek bir tanesi yeniyordu. Bu çalışıyordu sağlam olarak. Ben de onları LED farla değiştirmiştim Megane'ın. E, tabii Megane satılınca onu araçlarla birlikte sökmedim. Yani genelde araçta olan şeyleri sökmeyi sevmem ya satarken. Bu şekilde kutuya koydum. Burada da akümüzü doldururken bu lambayı, e, bağlantısını yapıp da bu şekilde doldurdum laptop adaptörüyle. Ancak buna artık gerek kalmadı. Yeni bir sisteme geçtim yani akü şarj ederken. Bununla ilgili de bir video yapacağım. E, bu sistem daha e, optimal yani daha iyi aracımızı şarj ediyor aküsünü. E, ben bu sistemle yaptıktan sonra aracımızın akü şarjını... Kar soğuğunu da yedi akıyor ancak herhangi bir bitme olayı olmadı. Yani çok sağlıklı bir şart ediyor Bununla ilgili bir video da gelecek arkadaşlar. Şunu yerine takalım bu arada. Kutunun içine koyalım. Bunlar kırılacak şeyler olduğu için. akülü vidalamozun 30 liraya akülü vidalama almıştım. Bunun pilleri bittti. Bende de laptop bataryası vardı. Line piller biliyorsunuz laptop bataryası line pillerle çalışıyor. Elimde gerek piller mevcuttu. Akü şarj makinesi yapmıştım. Bu videoyu var zaten. Bilenler bilir. Oraya yazarsınız. Akü akü tak akü, akü şarj cihazı nasıl honorarlık adlı bir videom var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu onun şarj cihazı. Yalnız adaptörünü ben akü Denemelerinde yaparken patlattık yani bozuldu akü şeyi adaptörü. Daha ondan sonra akü devamımızı normal elektrikliye çevirdim. O şekilde kullanıyorum. Yalnız işimize yarar diye bunu atmadım. Başka bir projelerde belki işimizi görür. Para amaçlı kullanmıştım, torpido onarmıştım ve bunu da gerçekleştirdik. Yani macunumuzun para amaçlı bunla yaptık. E, i̇şe yarıyor yani bu mekalister marka bir koştasdan almıştım. E, i̇şimizi göre yani normal fiyat forması ürünü olarak diyebiliriz bunu. Tabii bu cihazların bozulmasının sebeplerinden birisi de cihazlarımızı temiz bakmıyoruz. Ondan dolayı bozuluyor. Yani temiz iş, e, işimiz bittikten sonra. Taşlama makinesine mesela temizlesek onu bunu iki şekilde temiz bir şekilde yere bıraksak hiçbir şey olmayacak. İşte ben bu yüzden mat matkalım bozuldu benim, e, temiz bırakmadan silmemiştim. Ondan dolayı motoru yandı. Bunda da o şey düşmemek için aynı hataya. O yüzden temizliğini yapıyoruz. Burada da OBD cihazımız var. Bunu Megan için almıştım. Ancak bunu çalıştırmayı başaramadım. Ya Megan desteklemiyordu bunu. Işığı ee, yanıyor ancak bluetooth balansını gerçekleştiremedim. Bu OBD 2 cihazı. Aliexpress'ten almıştık. Ee, şu an burada duruyor. Bakalım başka projelerde lazım olacak mı? Ee, başka araçlara deneyeceğim. Yani denediğim araçlarını hiçbirinde çalıştıramadım. Belki bir sıkıntısı var ya da hani bir şey yapmamız gerekiyordur bilmiyorum. Ee, bu, bunu Bluetooth normalde çalışmadan bir türlü bu, başaramadık. Şöyle kenarda kalsın yerde bir gün lazım olabilir. Bu da poşetimde bu taşlama makinesinin. O yüzden gerek yok o temizleme. Uçları vardı. Uçlarını nereye koyduk? Ee, yeni almıştık. Gösterdi zaten videoda başında da ama tabii ki şu an kaynakçı. Onlarda bunu yerine koyacağım. Bir metal ucu bir de akşam ucumuz var. Artık projelerimizde rahat bir şekilde kesim işlemlerini yapabileceğiz. işte emekli matkabımızın ucu. Ee, bunu başka şeylerde kullanabiliriz diye. Bunu atmamıştım. Aslında matkabımı da atmayı düşünmüyordum ancak e, bozulunca biz sinirle attık bir. Aslında onu yapma, yapmak istesem yapabilirdim. Motorunu değiştirebilirdim ancak yani kızdım da attım. Hani böyle el foku şeyde kızıp da atarsak böyle şimdi sıkıntı çekeriz. Yani matkap lazım oluyorlar çok oluyor ancak şu an almadık henüz matkap. Şu kristal delici matkap bakıyorum Onlar daha kalitesi daha sağlıklı oluyor. Onun dolayı biraz daha bekleyecek. Şimdi aranızda bu nedir diye soracak olanlar var. Bu e, fren testi yazı. Yani fren testi yazı derken bu frenimizin hidrolik yağının durumunu ölçüyor. Burada 4 tane ışık var. Burada aşağıda ok işaretli batarya. Yani bu da dikkat işareti var. Yani dikkat işaretine geldiği zaman hidrolik yağımızın da sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani bu şekilde kullanışlı bir cihaz, bunu yurt dışından getirtmiştim yine aynı şekilde AliExpress'ten gelmişti bu cihaz. Ee, bunu araçta denedik, gayet de güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz ee, Bakım işlerinde gerçekten bu işe yarayabilecek bir cihaz. Yani aracımızın hidrolik yağını genelde değiştirmeyiz, fren yağlarını ben hiç, yani aldığım hiçbir araçta ben de değiştirmedim. Ancak bu cihaz işte bu aracın yağ değişimi yapıp yapılmayacağını yani hidrolik söylüyor. Şu an içinde pil yok, bunu e, bir diğer biyolarda bunun yani bir proje var. Aracımı deneyeceğim. Nasıl çalıştığını göstereceğim size. Bu şekilde kenara bunu da ayırıyorum. Daha henüz bunu kullanmadım ancak e, temizleyelim. Kutusunda kalıyor. Yani kapağını açmadım o yüzden için temizlemeyeceğim. Bunda da yağ değişimi yapmak için almıştım bu aracımızın. O yüzden kenarda kalsın. Şimdilik henüz kullanmadım. Aracımızın yağ değişimi bunu uçlar sayesinde. Bu alyan uçlar ama tabii ki profesyonel set yani bu bundan kolay kolay bozulacak bir parça değil. Evet, burada da var. Duvarımızı az önce kırmıştık bundan. Burada da bu var, Nurcu'muz. Bunlar da tabii yıllar sonra işimizi gördü. Yani bu şekilde olabilir. Yani atmıyorsunuz bir, mesela lazım olmaz diye çöpe atıyorsunuz. Ondan sonra bir sene sonra size lazım oluyor. Yani Bu ondan dolayı ürünleri elimden geldiği kadar saklıyorum. Yani bu şeyler sonradan lazım olabiliyor yani başka projeler. Şu mesela şu an işime yaramıyor mesela. Ancak dediğim gibi belki çalıştırabilirsem işime yarayabilir. O yüzden kenarda dursun dedim. Atmadım. Bana bir zarar da yok zaten. Aslında bunu bir temizlesek diyelim, kızın para yapsak, koyarsak daha güzel olacak. Ancak bir diğer çok şeylerde projelerimizde yaparız bunda. Aynı şekilde bunu da bir paralayıp böyle bir revize etsek hemizden temiz durur. Bu da çok işe yarıyor. Baryoz duvara kırarken bu işimizi gördü. Yani matkabım olmadığı için da kırmak zorunda kaldım. Bu da gerçekten ağır. Hani normalde ilk başta bir şey hissetmiyorsun. Ancak duvara vurdukça yani eğer hamlık varsa da yani yapması çok zor oluyor. Şimdi sıra takım çantasının içindeki eşyaları almaya geldi. E, bu eşyalar tabii ki takım çantasının içinde değildi dışarıdaydı. Ben ortalığı düzenlemek amaçlı çantanın içine idareten koyduk, şimdi çantanın içinden çıkartıp bunları temizleyelim. Bunlar vernik, bu vernikleri şu an henüz kullanmadım. Bunlarla ilgili tabi ilerleyen bir projelerde kullanabiliriz. Kaporta işleri falan, boya işleri olursa vernik işlemleri gerekiyor. Bunları şu an yerine koyacağım yani şu anda bir düşüncem yani bir projem yok bunlarla ilgili. Çok eskiden almıştım, ee, ben inşaat bölümü okudum lise mezunu, yani inşaat teknikliği te te okumuştum. Orada almıştım bunu, lazım olmuştu. Ee, uygulamalı işler de yapıyorduk. Yani bu inşaat işlerinde az çok anlarım ondan dolayı. Yani uygulama olarak okulda biraz birkaç bir şeyler öğretmişlerdi. O yüzden bu da olmazsa olmaz Tuğla işinde, işimize yaradı. Tabii ki Şakil yoktu, Şakil olmadığı için de Tuğla'da ufak tefek e, aksaklıklar oldu yani. Eğimler olsun, şeyler olsun, mastlar falan yoktu. Ben e, elimdeki imkanlar da yaptım bu işi. Yani bu okuldan yani lise zamanından kalmayacaklar. Yani hatıra tatilidir açıkçası ama hala işi işte işini yerine götürüyor getiriyor. Bunu da atmadım. E, şimdi yarıyor çünkü. Bak, kimisi olsa şu an okuldan mezun olanların çoğu atmıştır yani. Belki de nerede olduğu bile bilmiyordur yani bunların. Boş, bu boyu boş, bu boy torpido için kullanmıştım ama e, bunun devirini bir yerde kullanmak için, yani bir proje yapmak istiyorum. Yani şu an aklımda bu metali eritip, bu metal erittikten sonra bir şeyler yapmak. Yani Aksesörsü olsun ya da başka bir şeyler olsun. Bir sıra küçük kutuya geçeceğim, e, takım çantasının iki gözü de bitti büyük çantanın. Projelerde kullanmak için saklıyorum ve bu demeyi ev işlerinde kullanmıştım bu lavabo montajında kullanmıştım ancak bir başka projelerde yağ lazım olacak bu vida olarak kullanabiliriz yani bunu kesip bir yerde vida olarak kullanma ihtimalimiz var o yüzden bunu saklıyorum ve bunlar pahalı oluyor genelde. kullanacağız. E, bilgisayarımızda altıya güçlü priz vardı, iki tane kablo, kablo dağınıklığı oluyor. Ondan dolayı tek prize düşüreceğim. Bu şekilde odamızın düzeni daha iyi olacak. Yani temiz duracak en azından. Yapma üzere poşetinden çıkarttı. Şimdi en son dursun o. En son yapacağız onu. Band. Bu bandı ben beğenmedim açıkçası. Öyle söyleyeyim. Hani eskiden aldım bant. Yapışması çok kuvvetli değil. Bu bandı ne edeceğim Bu bant da kaliteli duruyor. Ve ayretten de bunda daha fazla var. Şöyle de görebilirsiniz. iş derinliği aynı ancak daha az. Bu siyah daha fazla ve ayretten fiyatı da uygun. Ben bunu 2.5'e almıştım. Bunu 1, 1, 25 e aldım. Bunda daha fazla bant var. Aracım aracımı aldım. Bunları en son, ince küçük olanları en son temizleyeceğim. Orada zaten çok böyle önemli bir şey yok. Kirko sefam var. Bunları zaten bir da göstermiştim bunu. Şu an henüz kullanmadım. Aracımı kirko ile kaldıracağız. Kirko yok şu an. Bunun dolayı. Zaten kapalı, kapalıydı o yüzden burada burada bu şekilde yerine koyalım tekrar. şimdi kalsın burada şimdi sıra bilgisayar malzemelerimizi temizlemeye geçelim bilgisayar malzemeleri temizleyip bunun altına koyacağım bütün eşyaları alıp daha sonra olduğu yere yerleştireceğiz tekrar Evet arkadaşlar uzun araçlar sonucunda kitapları, bütün ekipmanlarımı temizledim. Buraya yerleştirdim. Daha sonra ise şurası. Masamızı yerleştirdim. Temizledim bu masayı. Şimdi bu bilgisayarın kurulumuna geçeceğim. E, bilgisayarı bu şekilde kullanacağım artık. E, yeni düzenim bu şekilde olacak. Şimdi kitaplarımızı koyalım. E, e, buraya koyulacak olan diğer eşyalarımızı da şuraya yerleştirdim. Daha sonra da masamızı yani koltuğumuzu yerine çekelim. E, en sonunda bu şu kısmı yani şu kısmı toparlayacağım. Orada da eşyalarım var. Orada da toparlayacağım. Burası da 10 numara bir yer olmuş olacak bu şekilde. bölecek olan eşyalarımızı buraya koyduk şimdi e, bu ara kablo meselesini çözeceğiz bu altını priz takacağım buraya buraya kısa bir kablo yapacağım bunu da masanın altına şuraya bir yere ya da şu arkasına konumlandıracağım bu şekilde masanın altında herhangi bir kablo gözükmeyeceğiz evet şu şekilde prizimizi yaptık kısa bir kablo yaptım zaten prizimiz yakında yani şurada yani hemen ondan dolayı bu bu şekilde Şurada ya masanın altına ya da şu kenara bir yere yol koyduğumuz zaman bütün kabloları tek prizden kullanabileceğiz ve bu şekilde de kablodan dağınıklarının öne geçmiş olacağız. Müzik